Bu iki plastik bardağa bakın. İkisine de aynı mavi sıvıdan koydum. Şimdi soldakine mavi sıvıya değmeyecek şekilde başka bir madde daha ekleyeceğim. Bakalım bir şey fark edecek miyiz? Mavi sıvıların yüzeyine bakın ve iki bardaktakine karşılaştırın. Size bu soldaki plastik bardakta okyanus asitleşmesini gördüğünüzü söylesem ne dersiniz? Merhaba, ben Lori, San Francisco'daki Exploratorium'da fen öğretmeniyim. Fakat yalnızca bir fen öğretmeni değilim, aynı zamanda bir sörfçüyüm. Bu nedenle okyanusları çok seviyorum ve okyanuslarda ne olup bittiğine de önem veriyorum. Bugün size iklim değişikliğinin, okyanusta yaşayan bunlar gibi canlıların yaşamını nasıl etkilediğini göstermek istiyorum. Okyanusta gerçekleşen bu iklim değişikliğini size ufak bir bardak suda göstermeye çalışacağım.